Rüyada altın bilezik görmek gelirinin daralacağına işaret eder. Rüya sahibi altın bileziği evde gördüyse çabuk düzelecek bir sorun ya da hemen geçecek bir hastalığa, dışarıda görüldüyse zorluğa düşmeye işaret eder. Rüyada altın bilezik düşürmek ve bulamamak bir dikkatsizlik nedeniyle emeğinin boşa gitmesine işaret eder. Rüyada altın bileziği koluna takmak takılan bileziğin çeşidine göre değişir. Vurma altı bilezik takmak rüyayı gören kişinin kendisi adına şeref adettiği bir davranışta bulunması ve deyim yerinde ise bunun için koltuklarının kabarması demektir. Rüyada birinin koluna sahte bilezik taktığını görmek bu durumu kurtarmak ya da bir olayı idare etmek için beyaz yalanlar söyleneceği anlamına gelir. Rüyada birinin konuda beyaz altından yapılmış bilezik takmak bir tercihinden ötürü yanlış değerlendirilmeye, dedikodaya, maruz kalmaya ama çok geçmeden haksızlık yapan kişilerin hatalarını fark ederek mahcup olmalarına işaret eder. Rüyada kırık altın bilezik görmek şansını kıl payı kaçırmaya işaret eder. Rüyada kırık altın bilezik satmak, zararına bir iş yapmaya ve borcunu kapatmak için elindekileri neredeyse yok bağısına satmaya işaret eder. Rüyada altın bilezik seti çaldırmak, yılların birikimine ya da çalışmasına yazık edecek bir işe girmek ve iflasa uğrama demektir. Rüyada bebeğin kolunda altın bilezik görmek, rüyayı gören kişinin evine gelecek olan akraba ve hayır, iyilik, güzellik ve uğur anlamına gelir. Bu kişi aileden olup özellikle mesleğinde umulmayacak kadar üstün özelliklere sahip olacak ve yükselecektir. Rüyada görülen altın kerdanı Kadı veya Umuraya gitmeye yorulmaktadır. Umuraya gitmeye yorulmaktadır. Buraya oldukça hayırlıdır. Dini açıdan gelişmek, ibadetlerini yerine getirmek ve ahlaklı olmak anlamlarına da gelebilmektedir. Rüyasında altın zincir gören kişilerin helal yollardan daha fazla gelir ve kazanç elde edebilecekleri anlamı çıkar. Kişinin işlerinin hafiflemesi, hayat şartlarının daha kolay ve konforlu hale gelmesi, dertlerinin son bulması ve rüyayı gören kişinin zorluklardan sıyrılacağı, sıyrılacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada altın zincir görmek kişinin kazancının artmasına ve yeni girişimlere başlamasına işaret eder. Rüya sahibi rüyasında altın bir zincir hediye aldığını gördüyse mal ve parasından vererek geçiminin kolaylaşması, borçlarını ödeyebilmesi ve yeni bir iş kurması amacıyla bir kişiden yardım alacağı şeklinde Yorumlanır. Rüya sahibinin eli ve gönlü zengin, yakın çevresinden birisinden yardım alacağı ve zor günlerden sıyrılacağı anlamına da gelir. Rüyada altın zinciri taktığını gören kişi, iş hayatı ile ilgili büyük adımlar atacak yeni kararlar alacak demektir. Rüyayı gören kişinin hayal kırıklığı yaşamayacağına işaret eder. Rüyasında aynı zamanda altın zincir bulan kişinin yeni çıkış yollarına ulaşacağı ve yeni çözümlere kavuşacağına inanılır. Rüya sahibi kişinin uzun süredir evde ettiği duaların kapı, Süredir ettiği duaların kabul olacağı ve gönül hoşluğuna kısa sürede kavuşacağına işaret edilir. Rüyada altın zincir kolye görmek, iç dünyasında şaşırıcı gelişmeler yaşanacağı ve çevresi tarafından imrenilecek gelişmeler olacağına inanılır. Kişinin kariyerinde istediği noktaya geleceği ve yeni zaferler elde edeceği de tabir edilebilir. Rüyayı gören kişinin eğitim hayatında ve ticaret hayatında başarılı ve mutlu olacağı şeklinde yorumlanabilir. Rüyada altın yüzük takmak, çevrede çok güvendiğiniz insanların sizden bir şeyler sakladığına, bilmediğiniz bazı durumların ya da olayların var olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin gizli bu durumları öğreneceğine ve kendisinden saklandığı için de hayal kırıklığına uğrayacağına işaret eder. Kişiye duyulan kıskançlığın, çekememenin ve hasetin de habercisidir. Yani rüya sahibinin çevresi tarafından çok kıskanılan ve gözlerle takip edilen biri olduğuna işaret eder. Rüyada çok dikkat çekici büyük bir yüzük takmak, rüyayı gören kişinin çevresi tarafından çok kıskanıldığını, rüya sahibinin hayatında gözü olan ve ona kötü enerji veren bir insan olduğunu ve bu insanın rüya sahibin iyiliğine olacak bazı durumları ondan sakladığını işaret eder. Kişinin daha iyi olmaması için bazı kişilerle tanıştırmadığını ve rüya sahibi için fırsat olabilecek durumları ona söylemediğini işaret eder. Rüyada altın aramak eğlenceli ve güzel vakit geçirmeye, gerçek hayatta günahlardan tövbe ederek doğru yolu bulmaya ve ilim öğrenmeye, çektiği zorlukların meyvesini alarak hak ettiği müjdeye işaret eder. Kişinin gerekli fedakarlığı yaptığına, çevresindekilerden hayır duaları aldığına, başarısızlıklara uğrayacağına, bunların keyfini kaçıracağına, keyifli işinin olacağına, işlerinin ters gideceğine ve yaşamının altüst olacağına, korkularından emin olacağına, sıkıntılarını son bulacağına, çevresindeki insanların desteğini alacağına, bir insanın yolunu aydınlatacağına ve mutlu olacağına işaret etmektedir. Rüyada altın almak, rüya sahibinin gerçek hayattan birinin yolundan gittiğini işaret eder. Rüyayı gören kişinin halini ve tavrını çok sevdiği, kendisine örnek aldığı, onun gibi biri olmak istediği bir büyüğü olduğunu ve ona özen, özenerek, onu taklit ederek yaşamını sürdürdüğünü işaret eder. Rüyada külçe şeklinde altın almak, rüya sahibinin bir şeyleri oldurmak için çok sabah, çaba ve emek sarf ettiğini, bu emekleri sergilerken zorlu yollardan geçtiğini, fakat bu sıkıntılı yollarda çevresinden birinin ona hem maddi hem de manevi destek olup başarmasına vesile olduğunu, bu nedenle rüyayı gören kişinin kendisine yardım eden kişiye şükranlık duyduğunu işaret eder. Yani gönül borcu ve gönül boğu olduğunu işaret eder. Rüyada koyumcudan altın almak, rüyayı gören kişinin risk alarak bir işe gireceğine ve bu iş konusunda çok tereddüt etse bile sonun güzel olacağına, bunu görünce de sevimlik mutlu olacağına, bol, hayırlı ve bereketli kazançlar kazanacağına işaret eder. Kuyumcular alınan altının sayısı ya da kilosu arttıkça iş yaşamında elde edilen karın o nedenle artacağına işaret eder. Rüyada koyumcudan alınan altın parlak değil ise, pis ise, kirli ise, kirli görünüyorsa rüya sahibinin işaretinde onu istemeyen. Ayağını kaydırmak isteyen, onu zarara sokmak için elinden geleni ardına koymayan birinin olduğunu, ancak bu kişinin rüya sahibine aynı zamanda da dost göründüğünü ve her yardıma itiracı olduğuna koştuğuna işaret eder. Rüyada altın satın almak, Bile bile ve isteyerek sırf para kazanmak için doğru olmayan bir yola sapacağına, iyi olmayan ortamlara girip iyi olmayan kişiler ile dostluklar, akbaplıklar olacağına işaret eder. Çevresindeki insanların madde açıdan rahat etseler de rüya sahibine kızdıklarına ve o olmayan para getirdiği için tepkili olduklarına işaret eder. Rüya sahibi'nin elindeki anahtarla eğer bir yeri açabiliyorsa bu iyiye, kapatıyorsa kötüye işaret eder. Rüyada görülen anahtar bir dileğin ya da rüya sahibinin olmasını çok istediği bir şey için Allah'a yakarışın işareti olarak kabul edilir. Rüyada salt bir anahtar görmek dini vecibeleri yerine getirmeye işaret eder. Anahtarın elden düşürülmesi dini vecibelerin tamamen bırakıldığı anlamına gelmez. Ama rüya sahibinin dini görevlerini yaparken isteyerek yapılmadığı anlamına gelir. Anahtar tek başına görüldüğünde çok hayırlı şeyler işaret eder. Sağlığa, sağlığa. Huzura, müjdere, haberlere, hayırlı çocuklara, bol kazanca, helal rızka gibi bir kimse rüyasında anahtar aldığını görürse bu onun büyük bir varlığa ve zenginliğe kavuşacağı anlamına gelir. Rüyada birden fazla anahtar görülmesi tek bir anahtar görünmesine kat be kat daha iyidir. Birden fazla anahtar gören kişinin büyük bir sayfete sahip olacağı görülür. Rüyada altın bileklik görmek, rüyayı gören kişiye çok uzak bir akrabasından veya birisinden hiç beklemediği bir anda çok büyük bir miktarda miras, para, mal mülk kalacağını bu sayede boşluğundan ve sorunlarından kurtulacağına, çok iyi bir işe kavuşacağına, sıkıntıların üzerinden atacağına, endişe duyduğu konularda büyük adımlar atacağına ve çok mutlu olacağına işaret eder. Riyada altın bileklik gördüyseniz, gören kişi bir kadınsa yakın bir zaman içerisinde büyük mutluluklar yaşayacağına, üzüntülerinden kurtulacağına ve çok mutlu, huzurlu hayat olacağına, bunun için büyük adımlar atacağına tabir eder. Eğer rüya sahibi erkekse yakın bir zamanda çok üzücü ve kötü olaylar yaşanacağına ve çok büyük üzüntülerle karşılaşacağına işaret eder. Rüyada altın çalmak rüyayı gören kişinin hayallerine kavuşacağına, iş hayatında çok iyi kazanç ve başarı sağlayacak işlere girileceğine, sorunların sıkıntıların yakın bir arkadaşlara alınacak yardım ile son bulacağına, Hayırlı ve çok fayda sağlayacak çalışmalar yapılacağına ve çok huzurlu bir hayata kavuşulacağına işaret eder. Aynı zamanda kendisi olumsuz olarak etkilen insanlardan uzaklaşacağına ve kafa olarak rahat olacağı bir döneme gireceğine işaret eder. Rüyada çeyrek altın görmek, çok yakın bir zaman içinde iş hayatında ters giden durumların düzeleceğine ya da uzun zamandır çok sıkıntı çektiği hastalığına dair güzel ve sevindirici haberler alacağına, bu sayede çok güzel ve hayırlı işler için adım atacağına işaret eder. İş hayatında yaşanan bir karışıklıktan ötürü, bir anda çok büyük bir borç ile karşı karşı kalmaya ve bu borçtan kurtulmak için çok büyük çaba sarf etmeye işaret eder. Rüyada altın diş görmek, rüyayı gören kişinin gelirinin artacağının, Kazancın bereketli olacağının habercisidir. Rüya sahibinin en borçlu olduğu ve sıkıntıya düştüğü bir anda kazancında bereket olacağını harcarsa da borçlarını bu bereketlenme ile kapatacağına işaret eder. Kişinin rüyasında birilerine altın dağıttığını görmesi elinden çıkacak paraya üzerinde olan borçları ödeyeceğine ferah kavuşacağına yorumlanır. Kişinin kendisini kalabalık bir ortamda ve halk topluluğu içinde altın dağıtırken görmesi, çevresindeki insanlara maddi olarak yardımda bulunacağına, çok büyük sevap kazanacağına işaret eder. Rüyada altın dizmek, kişinin oğlu evli ise boşanacağına, onlarla yolları ayırmaya karar vereceğine, moralinin, huzurunun, neşenin yerine geleceğine ve yüzünden gülümsemenin hiç eksik olmayacağına, kısmetlerin günden güne artacağına, rızkın çoğalacağına, işleri baltalamak ve kazandan başarıları kötülemek isteyen kişilerin yenilgiye uğrayacağına, zararların telafi edileceğine, çok güzel ve hayırlı adımlar atılacağına, kazanç elde edileceğine, hayatı baştan aşağı olumlu bir şekilde etkileyecek fırsatların elde edileceğine, bolluk ve bereketin artacağına, iş dünyasındaki bazı kişilerin dışlaması ile karşılaşılacağına, bu yüzden bir süreliğine darboğaza düşüleceğine, sıkıntıların kısa bir zamanda bitip yerini sevince bırakacağına işaret eder. Rüyada altın elbise görmek, rüya sahibinin hayatındaki en büyük aşkı yaşayacağına, kişinin büyük heveslerle girdiği işlerin başarısızlıkla sonuçlanacağına, her işin üstesinden rahatlıkla gelebileceğine, başta rüyasında öldüğünü gördüğü kişi olmak üzere tüm sevdikleriyle sağlıklı ve uzun ömür geçireceğine, hepsinin istediğiniz düzende ilerleyeceğine, uzunca bir süre bu hastalık bir süre bir hastalık ile uğraşacağınıza, sahip olduklarınızın kıymetini bileceğinize, yaşamını tanını çıkaracağınıza, ıskın ömür boyu süreceğine işaret eder. Rüyada altın bulmak iyi değildir. Ağırlık almaya, sıkıntıya düşmeye, daralmaya, sorunlardan kurtulmanın yollarını bulamamaya, ne yapacağını bilememeye ve sahip olanları kaybetmeye alamet eder. Sorunların rüyayı gören kişiyi çok zorlayacağı ve bu sorunlardan kurtulmadığı sürece huzuru bulmasının mümkün olmayacağına işaret eder. Rüyada altın bulmak rüya sahibinin yaşadıkları nedeniyle karamsar ve mutsuz olacağına işaret eder.